geri görüş varmış. Evet, arkadaşlar ya, merhaba. Aramıza hoş geldiniz yeni bir videoyla. Karşınızdayız. açık olsun. Bugün Selam yine ekip birlikte ben güzel bir sefer yapacağız. Sefer yapacağız. Şeyin bagaj açık gözüküyor bende. Bagaj kapı, hiç yok hatta. Farklı farklı, farklı otobüslerimiz var. Yayında yayında. Travego. açık Açıp kapatıyor ondan oluyor kapattım Şarj tamam. tek açım. hepsi kapattım. birlikte seferimize yapacağız Gine arkadaşlar. Gençler, gözüküyor kapılar. Kapılar hiç yok gözüküyor. Evet, tamam. kapatalım. Gel abi, gel abi, gel abi. Gel <gülüyor> abi. Ya başka bir çıkmış. Benim mi karıştı? Sabitliyoruz. <Gülüyor> Kaç saat bakmış? 17 aslan 17 aslan. Evet. Şey. Geçeyim <gülüyor> mi abi? Geç, sen geç. Geçin geçin ben bir ses ayarı yapacağım. Baştan çıkalım mı abi? Devam edelim. Giden ekip Brezilya'da bekleyebilir Grubu toplanması için Yerde benzi şey var abi oraya girelim Neredesiniz? Zaten Biraz arkadayım Ne çok bittiniz Ali? Biz çok gitmedik de duruyoruz. Birleşme bekliyoruz. Adamlar jetçi ya. Evet arkadaşlar şimdi Karabük'ten çıktık. Sırasıyla Malatya, Antep, Silifke ve Karaman yapacağız. Yaklaşık 2-2.30 saatlik bir yayın olmasını planlıyoruz. Belki bunu ayrı, ayrı bölümlere bölüp yapabilir ama Tek part halinde de verebiliriz size Sen de benim bagajlarım açık gözüküyor mu ya? Ya yok Şu anda katıl açık gözüküyor Bagajlarım yerinde değil mi? Bagaj yerinde şu anda değil mi öyle gözüküyor? Öyle gözüküyor çünkü yerden baktığında da açık gözüküyor Bir bol kapalıydım Fur marfur geçiyor. Orada. Abdül abi çok deli geliyor. <gülüyor> Olmadı. Devam mı? Bilmem. Size sormak lazım. Evet. Hazırsak herkes geldiyse gidelim. Ben tekrar çıkıyorum Devam. geri geri. Abloy gelmiş zaten. Ya ben şöyle işte geçeyim bu zaman. Ben şu geri görüş kamerasının açısını bir ayarlayayım. Kapıların tam kapanmamış herhalde. ayıcın buyur teşekkür ederim benim otobüs hala sallanıyor <gülüyor> ama abi siz ufak ufak ilerleyin yetişiriz ya tamam ben ben çıkıyorum o zaman şuan ormuzdan geçeyim mi heykun <gülüyor> buyur buyur gel kardeşim malı çalışkan 70 sabit Yet yetmiş sabit biliyorum ben yetmiş sabit ben onu çektim tamam. onu tutturmaya çalışıyordum da <gülüyor> aynen kanka ben de takip ediyordum da <gülüyor> aha ettim bu büyükük açayım derken mi Evet kastamon' geldik bu Kastamonlara selam olsun de ne yapayım Coşkunçaylar gel Sesim geliyor mu? Evet. Geliyor şu anda. Tamam. Çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Güzel <gülüyor> Evet ekiple kimler var Simrein, Babydross Takipçilerimizden Ve ekip, yeni ekip arkadaşlarımızdan Tuncay Ve Mehmet Burak Sevtun e, Sevtun 34, Tuncay Tekrarımız hoş geldin Hoş bulduk Hoş, Hoş geldin. geldin. Güzel bir arada. Arkadaşlar. Teşekkürler. Fındıkkali. Fındıkkali Fındık arada bir yorum okumaya geçiyor. Sağ ekrana böyle bir direksiyonun sağa doğru bir hamle. <gülüyor> Masum. <gülüyor> Yok abi ya. Bas konuş alıyordum onun için uğraştım. Ben de sağa sola bakmayı ayarlamamışım da. Formattan sonra yerde durursak sonra şey yapalım Onları da atayım Mavatya takar, Senin için güzel bir yer Benim için biçilmiş kaftan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır 17 sürmüyordum ya Ben de turizma Sürmüyordum En son ikimiz beraber oynadınız daha Aynen ben. Arkadaşlar şu an harita olarak da Rho Xen Bugün Rho takılıyoruz Hı. beni geçsene bi. Biraz man seyredelim. Şuraya. Tek şerif olacak yok. Biraz çabuk yok. Ne yaylandım ben? Başıncı <gülüyor> dakika. Bilmiyorum yani ben onu görmüyorum çoğu aşınmadı da. İzlersin hafta sonu yayında. Yani baş, baştan sonra, izledikten sonra. Jumbo'yla, ile pamukkale jumbo. Önümüzde trafik paketi de yani aynı bizden gibi. Aynen o karışıyor bir önce mesela aramızda amasya vardı bizden biri gibi geliyor yani. Ben bebeler takip ediyorum sanıyordum az önce. <gülüyor> Demek adam dönüyor yani sen de şey. can. <gülüyor> aynen aynen. Onu takip ediyordum <gülüyor> bir baktım kaldırdım da. <gülüyor> Şu amasya önde giden amasya işte vifin önde. Aynen aynen. <gülüyor> Yok abi iki şerit gidelim yani. Tamamdır. Yani 80 sabit şey yapıyorum ama hızlanırım derseniz yavaş, yavaş Yo, uygun ya. devam edebilirsin. Tamamdır. Arkada yani birlikte gidiyoruz. Yok görüyorum abi. Şu an güzel. Geçecek varsa geçebilir. Çerit oluyor yol. Geç abi geç. düştü. Aynen 55'e düştüm ben şu anda. At bastı. Araba. Araba. Araba. Araba. rampa da adam frene basıyor ya. Evet bayağı frenledi. Five track track gidiyor. İnşallah patlamayız. Karşıdan arabalar geçince bir hani ses geliyor ya mükemmel oluyor ya Evet Tam toplar etkisi yaratıyor böyle Aynen öyle <gülüyor> Perfekt Tekrardan çıktım tekrardan Tamam ben ses alıçayım Yerden sağ döneceğiz galiba Evet sağ döneceğiz Yavaşlayalım bayağı. Burada çalışma mı? Kaza olmuş. Yavaşlayarız. Hı. Kaza var. sen sabit bırak. Hı uh -huh. dönüyoruz Burak değil mi? Evet. Aynen. Yavaş Ben arka tarafa selektör yakıyorum yani ha Burak. <gülüyor> yavaşlayalım diyalım <gülüyor> dediğimde. Arkan sağlam bırak Burak. <gülüyor> tamam abi çünkü bayağı yapay zekanın içine girdi şu anda. Oğlum bayağı yavaş. Aynen 40'a falan düştük. Tek şerit herhalde. Yani. Öyle mi? Yok. Tek şerit abi. Ben çift abi. arkada kalmış herhalde Yeni mi geliyor. Geliyorum geliyorum Sağınızdan geçiyorum Tamam abi Ama sollamayacağım sadece görün tamam ve <Gülüyor> <Geçiyorum> abi söylegun <Gülüyor> <Gülüyor> Kadar'ın memleketi geldi. Havasyalı arkadaşlar da selam olsun bu arada evet, Selam <gülüyor> İyi tabi, hoş geldiniz Kırmızı ışık yanıyor Hoş geldiniz hoş, gel. hoş bulduk teşekkür ederiz Konvoy var. var? Hem konvoydayız hem videodayız Her türlü kayıtdayız <gülüyor> Hepsi bir arada ya aslında bir şey olsa yayın modu gibi kalmasak direk düzeni bozmasak Okan abi sola dönüyorduk oh, Noo sütüksün abi Okan abi birden de dönerdi Yok navigasyon burayı göstereceğiz Burada tokatta iki tane şey Amasya'da iki tane ha. şey var Hakkın geldi İyi abi yabancı değilsin ya <gülüyor> geçiyorum volkan abi evet Bir ses ayarlaması yaptım oyalamınca <gülüyor> senle ne oluyoruz Yiyiz artık yayındayız sen ne yapıyorsun? Yayındayız kim yayın? Hem benim hem de Abdül'ün tamam, İyi yayınlaştık Sen ne yapıyorsun görüşmeyle? Kılışıyorum abi abi Keyifle sağlanması değil misin aşağıda mı? Abi olumlu <gülüyor> cevap alamayacağın soruları sorma bana <gülüyor> Neyse ben, ben yukarıya gidiyorum var mı Cenzel'e? Öptük evet, seni kendine iyi bak. Hadi. Sağ sağ Çok <gülüyor> sen sabit mi burak Ayla. tamam kamil koç selamlar simre'nin sola geçebilirsin Ge geçiyorum abi tamam müsaadenle böyle yapay zeka falan olunca da tam açlı otogarı dağılma gibi oluyor direk <gülüyor> her yer otobüs çeşit çeşit güzel oluyor ben çok seviyorum böyle çok güzel oluyor abi evet yani otobüs Çık ama için. hoş detaylar Otobüs sevenler için güzel Aynen öyle abi Sağdan soldan Baya otobüs geçiyor baritadan <gülüyor> Carp turp carp turp çekiyorum böyle <gülüyor> <gülüyor> Gerapi şu anda aynen. aynen Pravegon yedi de yola. çok güzel gidiyor ha Aynen, aynen. Volkan <gülüyor> abinin freni edilini oradan anlıyorum zaten kanka Ona göre fren basıyoruz <gülüyor> Aynen aynen Ya Volkan kaptan olan var olmayan var Ya biraz Büyük bir <gülüyor> Biz kıskandırmayı seviyoruz abi o yüzden <gülüyor> Sağa dönüyoruz <gülüyor> Olmayan da olumsun <gülüyor> <gülüyor> Kıskanmıyoruz da <gülüyor> Kıskanmıyoruz da, <gülüyor> yani. yani, da özeniyoruz yani Kıskanma yok ama özeniyoruz yalan yok yani, yani Tabii şimdi Volkan abinin setup sonuçta dünyada tek. <gülüyor> yani ama cezemiyorlar abi. <gülüyor> Aynen. Yazık. <gülüyor> sıkıntı, sıkıntı orada. Hayır, biz volkan diye içinden Kıskanma ne olur? Çalışır elle olur diye yani doğru söyle. <gülüyor> ya şu retarder kolunu kaç Geçen sene 2 sene önce aldım herhalde. Yani YouTube kanalından sonra olmuştu. 80 liraya mı ne aldım kolu? Şimdi 700-800 lira fiyat biçiyorlar ya mal oldu fiat beraber yaptık. Yani şey, şey ben hani iyi... biraz zamanda toplamışsın yani. Her şeyin yedi yediğini <gülüyor> alarak çalıştım. Hani röterdar <gülüyor> kolunun yediği yok sadece ama hani sinyan kolunun falan hepsinin yediği var. Her şeyin yediği var. Özur diliyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben bir şey setmedim bir bu bir arada. Bir arkadaş chat'te yazmıştı. <gülüyor> Okan kaptan direksiyon setimi kullanıyor diye. Ben derim <gülüyor> biz de biz de kendi sürü kullanıyoruz. <gülüyor> yani şey değil yani direksiyon volkan kaptanı kullanıyor <gülüyor> işte. Yanısı direkt kokpitten de kullanır. 435 çay da içerorlar. Aynen. Abi aynen. Abdül, Düştabin, Abdül, abin, abin, abin. abi. Abdül abi, abi. Eski 3-3'lerde falan Aha yaptı abi yapıyorsun? Kırmızıda ya geçmeyin bekleseydim Abi Omsi 2'de 3 denedim Neyse devam edin evet. geçtiniz artık Omsi 2'de 3, ü, 3 ü denedim o, o da bayağı bir, bir şey yaptı Elektrikler yani. hmm. gidecek herhalde Skort'ta bir şey yapmaya hatta Vallahi bilmiyorum İnşallah gitmez Yani çözemedim Omsi 2'ye şimdi evet. orası İçimize kareyen, kameyen bir yara oldu, <gülüyor> <gülüyor> Yani emniyetinde oyun durumu bu kadar ezik etmeye gerek yok. Ben de şerde hiç ben de merak ettim. Aslında aklımda biri yoktu da aklımda ee, bir merak ettim bir Abi, hakikaten şeyleri yapmışlar yani, başarmışlar mı, başarmışlar olsak de ama ee, yani bize mi hitap etmiyor? Hakikaten bir oyun bu kadar insan yormalı mı? Yani tamam mantığımı çözdükten sonra belki her şey çok kolay gelecek ama yani o mantığı çözemedim ben zaten yani destek de aldık burada iyi bilenlerden de öğrenmeye çalıştık yani ben bu kadar yorulamam yani ben şuraya girdiğimde deşarj olmak için giriyorum herkes gibi bir hobimiş sonuçta ama gidip de kafa yoramam yani bu kadar sonuçta fly similatör zamanından da bizden bu işleri biliyorum ama demek ki ya ilgim yok bu falan filan yani bir şey yaptı oyun böyle kendinden bir soğuttu beni inanılmaz derecede yani çok güzel hakikaten her aynısına kadar çalışan bir simülasyondan bahsediyoruz. Yani OMSI iki sevenler hakikaten hastası. Ama bir, olmadı yani ben şey yapamadım abi. Yani Hakan'a da yükledik mesela. Hmm. O da zorlandı. Çünkü WSD'ye alışmışız. 8 ileri gidiyorsun falan. Yani hiç alakası hmm. olmayan tuşlarla kamera değiştiriyoruz. F1, F2, f Yani çok farklı abi. Zor. O zaman firma hiç şeyde uğraşmamış. Yani bu oyun en azından kontrolü Oyuncu biraz günümüze uyarlayalım dememiş. Ne verirse devam yani sanki öyle bir şey olur. Aynen öyle abi. Yani bunu içindeki insan da söyledi mesela hakikaten bilet. Ee, yani parayı alan götürdü anlamında şeyler söyledi yani. Ne ha, güncelleme anladım. yapmış ne bir şey yapmış. Yani mal bu diyor. diyor yani. Aynen öyle abi. Yani. Gibi... Buna çok uğraşma değmez sanki. Ben de sildim abi ben format attım işte bilgisayara. <gülüyor> anladım. Eh yani o ben bir daha bulaşmam muhtemelen bu, yani sandım. Büyükte bulaşmak istemiyorum çünkü otobüs severiz sonuçta. Ama e, yani olacak gibi değil abi. Çok zorluyor yani, yoruyor ki o kadar da kafamızı çalıştıramayız yani bazı şeyler için. Ya gerçek ayar tabi. 300 severiz de işte 370 uzun yola çıkmazsa. Tabi. Sessizlik diye konfor teknoloji var bunlar işte. Herkes o tarafe kayar. Hani 5 dakika şehir içerisinde gezersiz, nefesini alırsın da uzun yolda çıkmaz. eziyete de gerek yok. Yani çok yoruyor abi gerçekten. Hı hı. Anormal yoruyor. E, He, spinde indirime gireriz abi. Olur. Efendim abi? Yani oyun dediğin keyif yoruyor, eziyete döndükten sonra manası yok. Volkan ya abi geçebilirsin. Yok sorun yok, böyle çok güzel. Sizin önünde gitmeniz daha güzel abim için. Teşekkürler. Ali? Ben geliyorum. Ben yapay zekayla şu anda kavga ediyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Bir, birbirimize girdik yapay zekayla. <gülüyor> şey göster. Kolları. Kollar mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Camdan çıkar. <gülüyor> Camdan çıkaracağım. <gülüyor> <gülüyor> şey soracaktım. Süs pasyonu. Ne oldu? Pansiyon yapmıştık ya. Hı hı. Yine de baya sallıyor lambalarda falan. Evet şu an hala sallanma devam ediyor bende de. Ciddi yanlarında hmm. yaylana yaylana. Ben sti baştan diyoruz. söyledim ama size. Güzelim. Ben de Malatya'da bitireceğim. Kendini çok savuruyor toplam bakıyorum. <gülüyor> sen, sen de evet yatıyor sanki biraz. Devir devirmemek için sağ sol sağ sol yapı en son. Aynen. Kırmızı ışıkları da duramadım zaten. <gülüyor> Direksiyon, hassas skitli oynadım, bir şey tamamen bozdum. Selamun hocam. <Gülüyor> Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm. Hoş geldin Emre. Hoş geldin. <Gülüyor> Sevtuğum Volkan abi geçelim ya sanki ben kayıt alıyor gibi oldum en artıda çok şey ya ooo dede aman <gülüyor> ne kaydıma? ha abi ben izliyorum da gayet iyi Bakın abinin sesleri hazır olalım Derebi başlıyor hmm. O kadar çok iyi mi ya? mi sayıda? Kırpılar Yanında çekiyor abi Milaj gibi geliyor şifa niyetine. güzel başımızı döndürdü <gülüyor> hızlı gelince Kola döneceğiz müsaade et müsaade et etmez Ali geç Hadi geçsenize beni ha, Tamam mısın zaman Sen geçiyor musun ben mi geçeyim? Yani tamam Geçtim geç. tamam. <Gülüyor> Abdül abi diğerleri nerede? Aptal geride kaldı bizden. Hepsini evlere verdin. Şurada şehir, şehir. <gülüyor> Gün asılar. Aynen. <gülüyor> Gün mekan olarak nerede yemeyeceğiz? Sivaslıktır falan acaba? Sivas Yıldızeli. Evet, şimdi güneş enerjisi demeye alışmışız abi ona. Buraya gelirken de şey yapıyoruz ev kiralacağımızda. İşte gün ısısı bozuk, gün ısısı bozuk. Yani şeyi de anlamıyoruz böyle gün ısısı. Saad da duydum ben. <gülüyor> Dropped geldi şu anda. Arkamda Volkan abi. Devam et. Evet, tamam. Bak Malatay'da mı? Malatya turistleri karşıda. Zakar, Medine Kami koçuma kastadım Azda siz ona geçin ya ben arkaya geyim Hep boş yolu görüyorum Boş yolu iyidir ya sen geç. Ben de buraya geçeyim Burak yerinde durmuyor ki Bu kadar ben boş ettim diyor. Sivas Kangal <gülüyor> Ha renk çıldırdı Bende müzik açık, koş çıldırıyor. Letun yavaşladı araya gireyim. Öyle bir yerde giriyorsun ki ya? Simreği. Ya Kayseri'ye gidecekti. Ya tek şerit olduğunu görmedim. Ha, şey, Ali ya Kayseri'ye gidecektin diyorum. Aynı ya da öyle. bizimle gelecektin. <gülüyor> <gülüyor> şey öyle olmam. bir yol, i̇şte yol yapay ayrımındaydı zekâ. yani. Yapay şu anda öyle hmm. bir yol ayrımından geçtim. Abi. Gördün mü? Önünü kırdı hani. İşte yapay zeka çok böyle. Neyse bizden sever oldu otobüs ya. Yani Hiç... zafer. Ayıramıyoruz A yani. Sonunda da vrilla var. Stilanya. Onu geliyor Karşıdan da mı geliyorsun geliyor, dedin? Aynen. <gülüyor> Has. <Ve> zafer. <gülüyor> <gülüyor> Konya reyli. Yüksel <gülüyor> reyli. Burada da marul mu acaba sağ taraftakiler ekilmiş? <gülüyor> marul. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmabilir. İlgimi çekmemiştim bugüne kadar hiç ama kısım yüzde According to the Come on chapter 17 Buyur emin Vari. Ou o o Hoşa geliyoruz Astra abi. Dönü sen. Ya paiz ya sanki dönemeyecek gibi şey yaptı da. Evet. <gülüyor> Yavaşladı. Malatya'ya giriyor <gülüyor> zaten az kaldı. Oh, Az kaldı alıyordum. Abdül. Evet. He, <gülüyor> şey mi? Abdül'e biraz. yapıyordum? Seni görmedim de. Aynen <gülüyor> Abdül'e baktım. Abdül mikrofondan afiyet kal. Aynen abi. Mikrofon kapalı. Yok, açık mikrofonu. Çok konuşmuyor. Tabii Bir drop girebilir bana. Mağaraya gireceğiz ya. Malatya'ya gideceğiz, drop'a gerek yok. Ufaklı drop oldu çünkü bende. Üçledik. <gülüyor> Sağlık olsun. Zav evet, taktınız. Efendim? Zav taktınız şartınız. Evet, ben Sevsun'a, Bedros'tan'a. <gülüyor> Daha bu otobüsü kullanmam ya Söydebilir Çok sık atıyor Sallıyor ya Ya o düz şeyden oluyor bütün, bütün hepsinin şeyleri defleri birbirine karıştığı için Ama çok hoşuma gidiyor Güzel Abi krem basıyorum Ön burun yere sürtüyor ya Ama ben size dedim yani. Yani ya Yani kılmayın. Korka abi mi? Düz gibi sonra yani neredeyse oraya Aynen Sol evet evet Burak Ses ben geçeyim dönelim iki A göbek sonra sola döneceğiz ya. Benim bildiğim öyle. Aynen aynen aynen sola döneceğiz. 16DH'de var mı abi. Var var. Tamam ben onu alacağım. Bir tane best bum yaptı. 15'de var 16'da da var. Şey yani yeni kasanın <gülüyor> değil ama. Yeni kasanın 16'sı var. Yeni kasanın yeni kasa. yeni kasa 16'sı var. Yeni kasanın 16'sı var. hem durmuyor hem çok yatıyor değişik bir şey oldu ayarladığım oyun tamamen bozuldu o yüzden sana çarpmıyor zaten ne buraya? Bence <gülüyor> biliyorsun normalde sürdüğüm güzeldir yani kolay kolay <gülüyor> çarpmam ama oluyor işte arada böyle mesela burada da çarptım aslında. Güzağı yani ne hemen. Şu an yanında bakıyorum sana. Gene. <gülüyor> Müthiş ya işte yani. O, o şey için yani. Ama diğerinde de açarım, 16'da da açarım bunu. geçelim gel. Durduk abi. Kırmızı yanıyor abi dur. Biz bayağı geride kaldık. Biz bir önceki kavşakta kaldık. O tarafta da peronlarda görüşmüşüz. Tamam. Köşelerde geçersin. Burada garaj var mı? var? Abi ben şu e, aracı bir geliyorum. Ona. Tamam tamam sen hareket şunu. Çık yanıyorsan lütfen durunca Yok yok çarpıyordum şeye Dalmışım Aman dalma kaptan Aynen bir dalgınlamaya geldim yanımda şu an asma. Burada da mouse şöyle sağ sola düzgün bakamıyoruz şeyden. İnan altına filan giriyor ya. Evet arkadaşlar. Roex Antaresi'nde Karibük'ten çıkıp e, Tokat Amasya üzerinden Sivas üzerinden Malatya'ya gelmiş bulunuyoruz. Roex Antaresi'nde bulunan Malatya Otakarı'nda e, uzun seferimizin birinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. E, videomuzun ikinci bölümünde Karaman an, e, muhtemelen Buradan çıkacağız. Önümüzde Antep, Silifke ve Karaman güzel gelecek. Bunu da ikinci versiyon olarak yayınlamayı öngörüyorum. Bu versiyonda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.